Merhaba sevgili açık beyinler. Yine bir pazartesi, yine bir soru yorum bölümüyle karşınızdayız. Yabani sorularınız geldi. Öncelikle ilgiliniz için çok teşekkür evet. ediyoruz. E, Hazal'ı da sanıyorum teşekkür ediyorum. Mail kutuları patlıyor çünkü sizin gönderdiklerinizle kızacağız. Burada seçeceğim diye vallahi saçların aklar düşmeye başladı. Ama biz çok memnunuz. Lütfen sorularınızı göndermeye devam edin. Ama bir konuda uyarmak isterim başlamadan önce sorularda tekrar çok fazla olmaya başladı. Tekrar derken ne kastediyorum? bayağı çok soruyorum videomuz birlikte ve gelen soruların büyük bir kısmını zaten daha önceki soruyorum videolarında hasper kadar bir şekilde cevaplamış olabiliyoruz lütfen soru göndermeden önce bizim YouTube kanalında şöyle kanal içinde bir arama yaparsanız birkaç anahtar kelimeyle muhtemelen e, aklınızdaki sorunun e, cevabını daha önce vermiş olabiliriz ya da benzer bir konu vardır. Bu hem sizin e, işte boşuna mesai harcamanızı engeller hem de belki orada göreceğiniz cevaplardan aklınıza yeni sorular gelir. Biz de daha önce konuşmadığımız konuları bu kanalda konuşma fırsatını sizin sayenizde bulmuş oluruz. Yine her hafta olduğu gibi bu haftada Klinik Psikolog Ayşe Naz Hazal Sezen'le birlikte karşınızdayız. Hazal merhaba. Nasılsınız hocam? Gördüğün gibi iyi. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Hocam yani bugün de, de... Kırmızı oda gibi karşılıklı oturduk. E vallahi format, vallahi her gün format <gülüyor> değiştiriyoruz. Ben beğendim vallahi. Bu, bu daha iyiymiş çünkü hem sana hem evet. arkadaşlara direkt bakma imkanım oluyor gayet Benim hoş. Benim için güzel. de aynı şekilde. E, neler var? Taze taze sorularım var hocam. Hadi hayırlısı. E, hocam siz ekleme yapmışken ben de ufak bir ekleme yapmak istiyorum. E, çok sık mail geliyor fakat birkaç kez hatırlatmış olmamıza rağmen maillerin bazıları kişisel yani ne yapmalıyım? Bunu işte şöyle şöyle şöyle bir şeyler yaşandı. Bunun karşısında nasıl bir yol çizmeliyim gibi tamamen kişisel sorular olanlar var. Bunları ben listeye alamıyorum ne yazık ki. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Hazal bana şey sorsana. Hocam kişisel sorulara niye cevap vermiyorsunuz? Bir saniye. Bak. Hocam İlk yeni soruyla şöyle. başlıyorum. İlk, evet. <gülüyor> İlk sorumuz şöyle. Neden kişisel sorulara biz cevap vermiyoruz? Şimdi hepinizin gördüğü gibi Hazal'ın soru modu dediğimiz bir modu var. O moda geçince bir anda Margaret Thatcher gibi oluyor. Böyle soru yöneltiyor. Ben de hemen cevap moduna geçerim. Efendim, sebebi temelde şu genel olarak. Bana kariyerleri hakkında, işte bundan sonra seçecekleri yüksek lisans, ne bileyim, doktora konuları hakkında danışmak isteyen bazı öğrenciler oluyor mesela. Ve bunlar genellikle benden randevu alıp, işte odama ya da ofisime gelip, oturup konuya vakit ayırarak konuşmak yerine ki beni bulmaları biraz zor oluyor Hazal en iyi bilenlerdendir onu. Mesela bir konferans çıkışında ya da okuldaki ofise girerken ya da yolda, otobüste, metroda bir yerde karşılaşınca ayaküstü sormaya çalışıyorlar ve onlara diyorum ki sana kariyerin hakkında vereceğim ilk tavsiye asla kariyerinle ilgili ayaküstü beş dakikada kimseden görüş isteme. Çünkü o aldığın tavsiye sadece beş dakikaya sıkıştırılmış bir tavsiye olacak. Muhtemelen karşındaki kişi Acelesi olduğu için sana verdiği tavsiyeyi baştan salma verecek. Sen de o kişiye olan güveninden ötürü bunu ciddiye alıp uygulamaya kalkacaksın ve muhtemelen baltayı taşa vuracaksın. Bu konudaki uyarım birçok defalar yaşadığım tecrübelerle ve kendi hayatımdaki acı tecrübelerle de çok sınanmıştır. Benzer bir şey internet üzerinden gelen sorularla da maalesef karşımıza çıkıyor. Birçok insan başta sağlık problemleri, psikolojik problemler ya da kariyer problemleri olmak üzere sorularını en zahmetsiz ulaşabilecekleri internet üzerinde bir mesaj yazarak işte bir şekilde kendilerine ulaşabilecekleri insanlara sormayı tercih ediyorlar. Fakat mesela bir sağlık problemini düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir doktorun bir hastanın tahlil sonuçlarına bakarak ona herhangi bir ilaç ya da tedavi önermesinin suç kabul edildiğini biliyor muydunuz? Hekimlik lisansını dahi kaybedebiliyor. Çünkü Hastayı görmediğiniz takdirde elinizde ne kadar detaylı bir işte kan tahlili, hormon tahlili olursa olsun o hasta hakkında bir şey söylemeniz aslında çok rasyonel mantıklı değil, hatta mümkün de değil. Dolayısıyla anlıyorum tabi hepimiz hayatımızla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz ama kendi hayatımızla ilgili, kişisel sorunlarımızla ilgili soru sorarken ilk başta rica edeceğim şey şu, cevap vermeme sebebim o bu, bu tip sorulara. Önce sorunumuzu bir ciddiye alalım. Her sorunun ciddiyeti ona ayırdığımız zihin ve zaman yani zihin enerjisi ve zaman miktarıyla ile yakından alakalı. Sorunumuzu tam güzel bir tanımlayalım. Bu sorun kimlerin ilgi alanına girer, girer bir bakalım. Kendimizin çözebileceği kısımları var mı oralarla bir ilgilenelim. Eğer bizi aşan tarafları varsa hangi uzmanlık alanında kime danışabileceğimizi tespit edelim. Sonra çok önemli insan olduğumuz için kendimiz için en önemli insan biziz. O öneme uygun bir şekilde... Uygun bir zaman ayıralım, uygun bir diyalog yöntemi kurarım. Mümkünse o kişinin kafasını kendimize doğru çevirip dikkatini tamamen bize vermesini sağlayarak en azından birkaç on dakika onunla bu sorun üzerinde konuşabileceğimiz bir ortam yaratalım. Mesela bir rahatsızlığımız varsa ilgili uzman hekimden randevu alıp muhakkak onun bizi görmesini sağlayalım. Psikolojik bir sorunumuz var ise yine ilgili uzmanlara, psikologlara, psikiyatristlere neyse hangi kimin alanına giriyorsa Lütfen onlarla birebir görüşelim. Ama asla ve asla, asla ve asla sağlığımızla ilgili, kariyerimizle ilgili, zihin sağlığımızla ilgili uzaktan sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplarla lütfen hareket etmeyelim. Biz o kadar kısadan kıvırttırılabilecek bir canlı değiliz. Her insan bir alem, siz de öylesiniz. Dolayısıyla burada o tip sorulara cevap verirsem ben aslında sizi ciddiye almamış olurum. Dolayısıyla sizi çok ciddiye aldım. Sağlığınızı, hayatlarınızı çok ciddiye aldığımız için bütün ekip olarak politika bağlamında böyle sorulara cevap vermemeyi tercih ediyoruz. Ayrıca bu soruyu kim sorduysa <gülüyor> soran arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeyi genel olarak açıklama imkanı verdi. Kişisel sağlık ya da ruh ile ilgili sorular genellikle soruyor bu kapsamına girmiyor. Peki soru yorumun kapsamına ne giriyor? Bu arada belki de onu da öğrenmek isteyenler olabilir. Soru yorumun kapsamına Google'da aradığınızda ilk başta karşınıza çıkmıyor olabilecek. Burada genellikle Şenesi en düşük insan olarak konuşan Sinan Canan adlı sinir bilim uzmanı, biyolog kökenli kişinin ilgi alanına girebilecek. Ee, ve birçok farklı alanı, mesela biyoloji, sinir bilimi, işte felsefeyi, günlük yaşamı, ekonomiyi falan çok alanlı bir hikayeyi ilgilendiren sorulara yorumlar arandığında burası uygun bir mecra olabilir. Çünkü biz... Özellikle de ben hani kendim adına konuşayım. Böyle bir tek bir alanda kalmak, bir alanın spesifik ansiklopedik bilgileriyle sorulara cevap vermekten ziyade beni de şaşırtan sorularla karşılaştığında özellikle, mesaj alındı zannediyorum. Biraz böyle şaşırtıcı soru lazım. Farklı alanlarda bilebildiklerimi birleştirip bir şeyler çıkarmaya, bir takım yorumlar yapmaya gayret ediyorum. Sağ olsun Başta Hazal olmak üzere bütün arkadaşlarımız buna yardım ve yataklık ediyorlar. Bu soruyorum seansları bu anlamda beni de çok geliştiriyor. Dolayısıyla Sinan Canan'a sorduğunuz soruları, Sinan Canan'a sorabileceğiniz soruları, Sinan Canan'a sormanız gereken soruları soruyorum da daha öncelikli olarak bekliyoruz. Hani ne derseniz bir konu listesi yapamam. Astronomi ile ilgili soru da geliyor ve bazen hoşuma gidiyor. Ona bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Çünkü o soruya cevap verirken aslında ben de bir şeyler öğreniyorum. Ama tutup da ne bileyim işte... Kan şekeri 130'un üzerinde bir haftadır seyreden bir hastaya hangi ilacı önerirsiniz gibi sorular da geliyor. Bunlar benim işim değil. Onların uzmanları var. Dolayısıyla bu kısmı uzmanlarına bırakıp uçuk mevzularla ilgili, kitaplarda bulamayacağımız mevzularla ilgili, acık üzerine yorum ve zihin fırtınası yapmak isteyeceğimiz konularla ilgili bizim soru yoruma bir uğrarsanız muhtemelen bizim mutlu olduğunuz gibi siz de çok mutlu olursunuz. Öyle takılıp gideriz. Sağol azal. Güzel soru. Hocam ben ufak bir ekleme yapabilir miyim? Evet. Gelen soruları e, uzun uzun oturup okuduğum için de gerçekten merak ediyorum bazı şeylerde. E, ayrıntılı çok güzel sorular geliyor. Fakat bunlar kişisel hayat içeriyor. Hocam bunu hocam size bu noktada ayrıyetten katılıyorum. E, bir maille sizin hayatınızın e, cevabının çıkması neredeyse imkansız. Eğer bir size bir mail ile veya buradaki sorularımla bu cevabı veriyorsa bunun gerçekten bir faydası olmayacak. Onun için bazı maillere hususen diyoruz lütfen bir uzmana gidin. Özellikle psikoloji alanından gelen veya bir e, psik psikiyatrik sorunla karşılaşıldığında belirtiyoruz. Çünkü her insan biriciktir. Bunu özellikle... Tekrar özellikle altını çiziyorum. Biricikliğiniz var. Yani bir DSM'in olması, bir tanı kitabının olması, size bir tanı konulmuş olması bizim bu tanıyı bilip sizler için genel bir yorum yapabileceğimiz anlamına hiçbir şekilde gelmez. Bir yorum yapılabilmesi için önce sizin biriyle görüşmeniz, onunla konuşmanız, onun sizin hayat hikayesine ortak olması gerekiyor. Bundan sonra ancak bu tarz sorular siz onlarla birlikte cevaplanabilir. Bunu bazı maillerde... Ne kadar istesek de hatalı olacağını bildiğimiz için dönemediğimizden açıklama ihtiyacı duyuyorum. Ee, zaten birçok kişi cevabını almıştır şu anda. Onun için yeni soruyla Aynen. devam edelim. Yani gücenmece, daralmacı çok Bizim de evet. yapabileceğimizin bir sınırı var. Görün isterdik herkese böyle dağıta dağıta gezelim ama dünya öyle bir yer değil. Siz anladınız onu. Şimdi hocam <gülüyor> çok tatlı bir soru var. Sorular genellikle çok tatlı zaten. Evet. Buyurun. Bunu e, tatlıyı burada metaforik alıyorum. Çünkü çok tartışmalı bir alan. Daha önce çeşitli yönlerden cevap verdik. Fakat e, şimdi modern dünyanın getirisiyle bizim varoluşumuzla haberi tartıştığımız bazı kolların bir araya geldiği yerdeyiz. E, yapay zekaya dair bir soru silsilesi var. Ben kabaca size ileteyim. Siz onları şöyle bir derleyip toplayın. Hadi bakalım. Hocam yapay zeka aşık olabilir mi? Yapay zekanın kendi bilinci olabilir mi? Yapay zeka inanabilir mi? Bunları yapabilir mi? Yani daha sonra devam edecekmiş gibi durdum ama aslında... Yani inançlı bir yapay zeka olur mu? Aşık bir yapay zeka olur mu? Bilinçli bir yapay bir zeka, zeka, zeka olur mu? mu? Müzisyen bir yapay zeka olur mu? Falan Aslında bunu izlatabiliriz. Evet, sanatçı i̇şte olur mu? Yapay zeka ilham gelir mi? Evet, evet. Değil mi? Sanat üretir mi? Falan. Şimdi bu sorular aslında çok tartışılıyor. Fakat tartışılırken bence atlanan bir nokta var. Bu soruları soran arkadaşlar tabii muhtemelen bu konularla biraz ilgilenen de kişiler olsa gerek diye tahmin ediyorum temelde. O gözle de bir baksınlar. Mesela yapay zekanın bilinci olabilir mi diye böyle takoz gibi kitap yazılıyor ama kitabın içindeki en önemli eksiği çok az insan fark ediyor. Bilincin ne olduğunu tanım yok kitapta mesela. Şimdi bir insanın bilinçli olup olmadığını dahi tespit edemediğimiz bir konudur bilinç dediğimiz mesele. Yani biz bilinç diye bir şeyin var olduğunu zannediyoruz, düşünüyoruz. Ve işte bunun bazı işaretleri olduğunu kabul ediyoruz. O işaretleri gösteren bir varlığa diyoruz ki bilinç nedir o işte işaretler? Kendinin farkında olacak, hareketlerini kontrol edecek ve arada bir de saçma sapan nedensiz hareketler yapacak. Yani bir de, bir de o kısmı var yani kafasına göre de takılacak belki insan söz konusu olduğunda. E, yahut mesela aşk dediğiniz şeyin tanımı yok. Yani Aşk hele bizim kültürde iyice için içinden çıkılmaz bir şey. Yani para aşkı var, Allah aşkı var, işte karşı cinse aşk var, ne bileyim makam, şöhret aşkı, bir Aşkın sürü aşk var. var. Aşkına, aşka aşk var. <gülüyor> var Allah var. İngilizce'de love deseniz iş biraz daha kolay gibi onun da tam tarifi yok. Yani İngilizce'de bile termi çok geniş bir kavram. Bu sadece bizim kültürümüze gir değil. Dolayısıyla bunun da tanımını yapamadık. Yapay zekada olup olmadığını nasıl bileceğiz? Yani tanımını bile yapamadığımız şeyleri Orada şunu da altına çizeyim. Yapay zeka kendi ne olduğunu doğruyu anlamış değiliz. Bir de o var. Hiç anlaşılmamış şeyleri biri o olur mu falan gibi tartışmaya çalışıyoruz. Ben buna şöyle bir örnek vermeyi seviyorum. Mesela en son galiba izlediğim Türk dizisi Kuzey Güney'di. Orada işte Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı karakter, Öykü Karayel'in oynadığı karaktere aşık. Şimdi bu ama sezonlar boyunca aşık. Yani bir türlü bitmedi o iş. Işte. Ama bunlar sürekli yeşilleniyorlar, böyle gözler parlıyor, hüzünler giriyor, bir şeyler oluyor falan. Ve siz izleyen birisi olarak o iki başarılı oyuncunun performansıyla onların gerçekten birbirine aşık olduğunu inanıyorsunuz. Fakat gerçek öyle mi? Gerçekte o iki insan birbirine aşık mı? Şimdi yaptığınız bütün testlerde dizi ortamında evet Kıvanç Tatlıtu Öykü Karayel'e aşık gözüküyor. Elinizdeki bütün veriler, bütün deneysel, gözlemsel bilmem ne çıktılar size diyor ki evet bu buna aşık. Ha bu da buna aşık. Şek ve şüpheye yer yok. Ama işin gerçeğinde, orada aslında bir aşk simülasyonu var. Bu insanlar rol yapıyorlar, e, oyunculuğun gereği olan ipuçlarını, doneleri kullanarak bizi inandırıyorlar. Yani bizde gerçeğin hilafına bir inanç yaratıyorlar. Zaten Adana dizi, film falan dediğimiz şeyler bizde biraz bunu yapıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda, mesela bir filmdeki oyuncular aşık olabilir mi? Tabii olur. Ve oldular, oluyorlar, her filmde var. Peki onlar gerçekten aşık olurlar mı? Nadiren. İşte bazen oluyor ya filmlerde tanışıyorlar sonra hayatlarını birleştiriyorlar sonra büyük kanlı boşanmalarla ayrılıyorlar falan. Onlar nadiren oluyor ama genellikle bu insanlar belli davranışları taklit ediyorlar. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey veri işleme ve özellikle yakın zamandaki gelişmelerle de birlikte istediği verilerden öğrenerek hem yapısını hem yeteneğini geliştirebilme açısından Otonom bir kompleks öğrenme sistemi. Şimdi siz bu sistemi nasıl bir veriyle beslerseniz, ne tip kurallar verirseniz bu sistem ona göre çalışıyor. Daha önce bahsetmiştik temizlik için bir tane robot inşa ettiğinizde bu robotun artık şöyle özelliği var. Evi temizledikçe evi daha iyi öğreniyor, her seferinde daha iyi temizlik yapıyor ve her seferinde daha da ustalaşıyor. Fakat bu robot bin yılda çalışsa hiçbir şekilde ya çıkayım da bir de apartmanı süpüreyim demiyor. Çünkü algoritması içerisinde öyle bir şey yok. Algoritması içinde ne varsa onu gayet rahat yapabiliyor. Şimdi böyle bir sistem kurduğunuzda eğer siz yapay zekaya aşık olma, bilinçli davranma, işte efendim bir dine inanma ya da bir takım dini inançlara sahip olma diye adlandırdığımız meselelere dair ona benzeyen davranışlar gösterme yeterliliğini sağlayacak algoritmalar yerleştirirseniz ve onu yeterince veriyle beslerseniz bir süre sonra son derece mümin, son derece aşık, son derece aklı başında bilinçli yapay zekalar elde edebilirsiniz. Fakat bu bizim ona verdiğimiz algoritmalarda ustalaştıkça bizi ikna edecek sonuçlar vermekte daha başarılı olduğu için öyle gözüküyor olacak. Yapay zeka ne gerçekten aşık olacak, ne gerçekten bilinçli olacak, ne de efendim bizim tanımını yapamadığımız o diğer şeylerden bir tanesi olacak. Dolayısıyla biz önce tanımlayabildiğimiz şeylerden gidelim. Bunu şuna da benzetebilirsiniz temel bir örnek olarak. Mesela bilgisayar ekranını açtığınızda. İşte masa üstünüzdeki ikonlar, o resimler falan filan bu arayüz teorisinde daha önce çok tartıştık. Biliyorsunuz onlar gerçek değil yani bilgisayarın içinde yeşil kodlar var ve onlar size böyle yeşil, mavi, sarı bir takım ikonlar olarak gözüküyor ki siz onlarla etkileşime geçip bilgisayardaki çeşitli komutları çalıştırabilirsiniz. Mesela siz orada bir klasöre çift tıkladığınızda şimdi özellikle modern arayüzlerde nasıl oluyor? Mık mık diye bir silkeleniyor sonra flöp diye açılıyor şöyle hakikaten esniyerek büyüyen bir şey çıkıyor karşınıza. Ya biliyorsunuz ki bilgisayarın içerisinde mık mık eden, lastik gibi büzülen, açılan bir şeyler yok. Bunlar sadece sizi yumuşak bir kullanıcı deneyimiyle bilgisayar kullanma rahatlığına ulaştırmak için tasarlanmış birim elemanları. Dolayısıyla bir bilgisayar gerçekten lastikimsi klasörler üretip onları size böyle efendim lastik balon gibi açabilir mi? Evet açabilir ama içinde ne plastik gibi bir malzeme, ne lastik gibi açılan bir yaş, yani bir fiziksel nesne ya da ona benzer hiçbir şey olmayacaktır. Bunların hepsi görüntüde. Bilgisayarın içine bakarsanız, yani bakınca da görecek bir şey yok ama, yani tamamen dijital kodlardan, elektrik akımlarından, işte kondansatörler arasında biriken yüklerden oluşan bir şeyler var. Ve onların bize gözüken şeylerle hiçbir alakası yok. Özetle, yapay zeka bugün harika resim yapıyor. Yapay zeka bugün nefis müzikler üretiyor. Diyorsun ki Johann Sebastian Bach benzeri bir şey yap. Değme klasik müzik meraklıları, böyle profesyonel klasik müzik bestecileri bile ya kandırabiliyorsun. Vay bahım böyle bestesim var falan filan oluyorlar. yani. O derece iyi yapıyor ama yapay zekanın müzik gibi yeni bir şey icat edemeyeceğini biliyoruz. Çünkü ona algoritması verilmeden bir şey yapabilme kapasitesine sahip değil. Yani yaratıcılık özelliği olmayan bir zeka tipi. Yani yarın bir gün Olur mu bilmiyorum. Yani yaratıcılık özelliğiniz Ben olmaz demem hiçbir şey için ama şu anlamda yani şuradan baktığınız zaman biz yaratıcılığın tarifini ancak yapabilirsek yani nasıl olduğunu beynimizde falan çözebilirsek belki onu algoritma olarak yerleştirebilirsek hani o zaman olabilir diyeceğim ama ben bunların tanımını da kolay yapamayacağımızı düşünüyorum. Aşk, yaratıcılık, inanç, bilinç... Çoğu da çeyre bitiyormuş burada şimdi fark ettim. Bunlar... Yani zorunç mevzular. Biraz problem. Ee, önce tanımını yapalım sonra bakarız. Şu anda endişe etmeyin. Ne aşık olur ne bir şey. Hı. Ama sizi sonuna kadar inandırabilir. Ee, Turing testi diye bir test vardır meşhur. Turing testi işte bu Alan Turing meşhur. 20. yüzyılın ortalarında en büyük dahilerden biri kabul edildi. Bugün kullandığımız bilgisayarların hepsinin teorik altyapısı Turing'in, işte Turing makinesi denen bir fikrinden gelir. Ve Turing bir makina'nın gerçekten bilince sahip olup olmadığını anlamak için bir test önerir. Test çok basittir. Karşına bilinçli bir insan oturup ona yeterince soru sorduğunda eğer karşısında gerçekten bilinçli bir varlık olduğu kanaatine varıyorsa bu makine Turing testini geçmiştir. Vardık buna bilinçli bir e, makine diyebiliriz. Ama lakin bundan yaklaşık 5 yıl önce bizim Türkiye'deki bazı arkadaşların yazmış olduğu sanal terapist programı denemesi Birçok psikolog ve psikiyatrist kullanıcıyı karşıda gerçek bir e, psikolog olduğuna ikna etmişti. Yani Turing testini yavaş yavaş geçmeye başlayan makineler var ama bu o makinaların bilinçli olduğu anlamına da gelmiyor. Tanımlayamadığımız şeyi teşhis etmekten biraz uzak duralım. Çünkü bu konu mayınlı bir konu diyerek bağlamak isterim. Hocam bu yaratıcılık meselesinde bir ek vermek isterim. Çünkü bazı videolar var YouTube'da aslında yapay zekanın hatta internette herkese açık siteler üzerinden de yapılabiliyor. Ne kadar yaratıcı tasarımlar çıkarttığını gösteriyor. Onların video başlıkları da yaratıcılık içerdiği için bunu ekliyorum. Ama yine sizin bahsettiğiniz gibi temel mesele algoritmaların içinden bir kombin yaparak yaratıcılığa ulaşıyor. Yani... Algoritmada olmayan bir şey yine sunmuyor. Belki binlerce seçenek sunuyor tasarım olarak, binlerce yaratıcı seçeneği var ama yine o algoritmaların içinden çıkıyor bu. Felsefesine Hı. çok derin giremem. Yani onu anlatacak kadar Hı. yani ikna edici bir felsefi zinciri şimdi burada kurabileceğimi zannetmiyorum ama insan zihni sadece yaratıcılık değil, insanın düşünme biçimi, insanın algılama biçimi ve insanın yaratıcılık biçimi Felsefi anlamda da, teknik anlamda da kesinlikle non-algoritmiktir. Yani algoritmaya dökülemeyecek özellikler Hı -hı. içerir. Bundan dolayı bizim zihnimiz şu andaki görebildiğimiz haliyle bildiğimiz algoritmik bir sistem tarafından tam olarak taklit edilemiyor. İyi ki de edilemiyor. Bu da bizi hala özel hissettirmeye devam ediyor. Ama yarın bir günde yaparsak unutmayalım bunu binlerce yıldır kafa yorduğumuz bir konu. Unutmayalım ki insanı örnek alarak ancak yapabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla yine her zaman tabiatın o milyonlarca yıllık zorlu koşulları içerisinde çok büyük bir başarı hikayesi olduğumuz su götürmez bir gerçek. Bak bugün o kadar bilim insanı, o kadar teknik para, laboratuvar daha bilinçli bir şey yapamadık görüyorsun. Yani biraz şişinmeden önce tabiata bakmak lazım. Orada büyük işler oluyor diye düşünüyorum. Giyolojiye saygı. Tanımlanamayan şeylere şu an ekstra saygı duyuyorum. Hani zaten aşkır. insanın büyüklüğü biraz orada yatıyor. Tanınamalı <gülüyor> şey saygı ama korku değil. Üstüne gideceğiz yani onu bir gün muhakkak tanıyacağız zaten. O zaman hocam daha önceki yayınlarda arka fonu fon zaten aynısı oluyor. Fon'a geçen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gitarlarınız vardı böyle arada çaldığınız, tıngırdattığınız evet. Onlara fondaymış gibi düşünelim. Bu soru o şekilde Onlar gelsin. Onlar her zaman kalbimizde fonda olmasalar bile hiç sorun yok. Hocam müziği müzik yapan şey. Nedir? Müziği müzik yapan şey nedir? Yani müziği... kulağa güzel, evet. nasıl kulağa güzel gelir, <gülüyor> yani neden? Yani gürültüyle müziği ya da yeknesak bir müziği ayırt şey güzel. Şimdi e, bu aslında basit tanımı kolay olan ama komplike olarak içine girdikçe biraz farklı yerlere gidebilecek bir konu. Ben basit tanım üzerinden ilerleyeyim. Rastlantısal olmayan ve temel armonik kurallara uygun ses dizilerine biz müzik adı veriyoruz. Rastlantısal olan, belli bir örüntü içermeyen sesleri ise gürültü olarak adlandırıyoruz. Şimdi öncelikle bir rastlantısal olmayan ne demek? Bir de armonik ne demek? Biraz ona bakmak lazım. Ee, mesela ritmik sesler, tak tak tak tak diye gelen bir ses bize şunu düşündürüyor. Bu ses doğal nedenlerle, yani herhangi bir e, efendim bilinçli ya da hesaplı bir e, üretici ya da üretici ya üretici ya da üreteci, ya üretici. Ya da Olmadan çıkamayacak bir ses diyoruz ve bunun arkasında bir zeka, bir amaç, bir mesaj olduğunu düşünme eğilimimiz var. Dolayısıyla bir kere tekrarlı sesler bizim dikkatimizi çekiyor. Sadece bizim değil, yeni doğmuş bebekler üzerine yapılan testler var. Daha evvel çokça zikretmiştik bunu. Yeni doğan bebeklere soru sorup cevap alamadınız ve kafaların içinde ne geçtiğini bilmeniz çok kolay olmadığı için. Çocuklarda bir şeye ne kadar uzun süre dikkat kesiliyorlar. Buna bakarak aslında testler yapıyoruz. Mesela çocuklar dağınık dağınık gelen vuruş seslerine çok ilgi göstermiyorlar. Ama ne zaman bir şeyler ritmik vurmaya başlasa çocuk mesela burada bir şeyle ilgilenirken böyle oraya dikkat kesiliyor. Mesela 3-5 saniye burada kalınca anlıyorsun ki çocuğun ilgisini çektik. Ritmik sesler bebekliğimizden beri bizim ilgimizi çekiyor. Demek ki evrimsel donanımımızda böyle bir şey var. Artı bu ritmin üzerine inşa edilmiş birbiriyle e, uzun zaman skalaları içerisinde, uzun derken bu 2-3 saniye de olabilir, birkaç dakika da olabilir. Uzun zaman skalaları içerisinde anlamlı bir bütünlük ve tekrar gösteren örüntüler de yine dikkatimizi çekiyor. Bunlara da melodi adını veriyoruz. Mesela bugün müzikte arkada bir ritim, üstte bir melodi duyarız genellikle hani yalın kat dinlediğimizde. Bu melodinin adeta işte konuştuğumuz cümlelerdeki o bir araya gelen kelimelerin bir örüntü oluşturması gibi bize mesajvari bir şeyler verecek bir örüntüye sahip olmasını ve daha da önemlisi belli seferler tekrar edilmesini arzu ederiz. Tekrar ediliyorsa yine burada arkada bilinçli bir üretecin olduğu ve o üretecin bize bir şeyler anlatmaya çalıştığına dair bir kan oluşuyor. Dolayısıyla hem düzenli olacak hem işte tekrarlar olacak bir örüntü yakalayacağız ve biz buna anlamlı bir ses diyoruz. İnsan sesi, konuşma sesi de aslında her ne kadar benim sesim öyle duyuluyor mu bilmiyorum ama bir müziğe sahip ve biz özellikle sesimizdeki dalga değişimleriyle, frekans değişimleriyle aslında duygusal durumumuzu karşı tarafa ifade ediyoruz. Bu duygusal durumu ifade edebilme yeteneği sözlü iletişimdeki sözün çok üstünde bir iletişim kabiliyeti sağlıyor. Çünkü o müzikal değişim Doğrudan bizim ruhsal durumumuzla ilgili bilgi veriyor. Kelimelerimiz ise mantıksal çıktılarımızla ilgilidir. Yani işte daha algoritmik kısmını kelimeler anlatır. Bunu ritim olarak düşünebilirsiniz. Sesimizin o müzikal değişimi ise bizim duygularımızı karşı tarafa aktarmamıza sağlar. Şimdi böyle bakınca konuşma dediğimiz yeteneğin hayvanlar aleminde başka bir canlıda bizimki gibi bir versiyonu yok. İnsan dili çok özel benzeri uzaktan akrabası bile yok. O yüzden dilin evrimi en büyük sorunlarımızdan biridir biyolojide ve tabii ki evrimsel psikolojide. Nasıl ortaya çıktığını henüz çözemedik. Bir öncül örnek yok üzerinde konuşabileceğimiz. Fakat her nasıl olduysa bir şekilde olmuş. Bu kadar gelişkin bir yetenek şu anlamada geliyor. Beynimizde konuşmayla ilgili özellikle bu ses değişimleri ve duygu aktarımına ilgili müthiş bir analiz sistemi var demek anlamına geliyor bu. Ve gerçekten de İşitme alanımız ve anlama alanlarımız ses frekanslarındaki mesajları çözüp çözümleyebilmek üzere çok ileri düzeyde yetenek kazanmış milyonlarca yıl içerisinde. Bu nedenle sadece ve sadece insan belli bu müzikal değişimlerden mesaj çıkarabiliyor ve bizden başka müzikten anlayan canlı yok. Ve insan sesi müzikte olduğu için de dışarıdan ses frekanslarının belli kombinasyonlarını belli amaçlarla bir araya getirerek, İnsanları güldürebilen, ağlatabilen, moralini düzeltebilen ya da bozabilen müzikal heklemeler yani müzik parçaları yapabiliyoruz. Aslında müziğin bizdeki etkisi konuşma ve konuşmadaki ses dalgalarını anlama sistemini farklı bir araç yoluyla biraz manipüle etmeye dayanıyor. Bizim müziği sevme sebebimiz aslında insan sesine çok ince ayarlı olmamızdan geliyor. Bu ıı, farklılık bugün... Tabii ki tartışmaya açık bir farklılık. Mesela hemen hemen birbirinin aynısı onlarca e, popüler parça aynı kalıp üzerine yerleştirilmiş piyasayı işte devamlı meşgul ediyor. E, özellikle de o elektronik imkanların artması, dijital imkanların artmasıyla insanların artık kendi albümünü kendin yap kampanyasına <gülüyor> <gülüyor> hızla dahil olmaları sonucunda çok basit altyapıları otomatikman bilgisayarlarda yazarak üstten işte ritimler, melodiler oturtturup üzerine de varsa Allah vergisi bir ses güzelce işte yandım öldüm senin için biterim, aylara çıkarım geri düşerim falan tarzı sözler yazarsanız ya bayağı popüler olabilecek parçalar yapabiliyorsunuz. Şimdi sorunun ikinci kısmı bu müzik mi, müzik nedir nasıl olmalıdır? O işin artık sanat kısmı ben oraya girmeyeceğim çünkü şu anda hani müzik yapma hevesinde olan gençlerin hevesini çok kırmak istemem ama benim yaptığım müzik dahil ben başta kendim için söylüyorum. Ee, mesela müzik yapmak, özellikle sanatsal müzik yapmak öyle bir şey değil. O biraz daha farklı. Ee, şu anda müzikle uğraşan arkadaşlar kıyaslasın diye minik bernekdot hatırlatayım. Ee, Wolfgang Amadeus Mozart gibi hani böyle ismini çok bildiğimiz besteciler falan var ya. Yine Beethoven'da benzer bir var. Bu insanlar bazen işte çok uzun uzun böyle besteler, konçertolar falan biliyorsunuz. Çok meşhur eserleri var. Bunlar hani bugünkü gibi 3-5 motifin tekrar etmesiyle oluşmuyor, nice nice bölümleri, hareketleri, bilmem neleri var. Ve bu insanlar bu parçaları kağıda dökmeden ya da icra etmeden önce şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Bütün eser bir bütün olarak kafamda çalıyordu, ben onu sadece notaya döktüm ya da işte oturdum, piyanoda, kemanda neyse çaldım gibi bir ifadeleri var. Müzikal yaratım, aynı zamanda ciddi bir ilham meselesidir. İlhamın da ne olduğunu çok bilmiyoruz. Ya bilmeyi çok isterdim ama bilemiyoruz onu. Bir anda zihnimizde böyle örtüşen, birbiriyle birleşen ve bir yeni bir şeyler ortaya çıkaran bir şey ilham. Yani tanım yaparken şey kullanılmaz biliyorum. Türkçe öğretmenleri coşmasın ama bir şey yani, ne olduğunu bilmiyoruz. İçsel bir işte doğuşkan fikir diyelim. Bu fikir her insana gelmez. Bu fikir bir kere geldiği insana da böyle saat başı gelmez. Çok özel koşullar ister, çok özel zihinler ister, çok özel meşguliyetler ister. Müzikal yaratımın o yüzden bir sanatsal kısmı, bir zanaatsal kısmı vardır. Onu da unutmamak lazım. Her şey müzik mi? Evet aslında ritmik olan, anlamlı olan her şey müzik. Ama her şey sanat eseri bir müzik mi? İşte o biraz tartışılır. O yüzden e, müzik yaparken müziğin ilk öğrenilme kısmında bu işin ritmini, armonisini, bilmemnesini öğrenmemiz lazım ama ondan sonra ilham işini istiyorsak bunun için biraz konuyla hem hal olup işin içinde erimemiz, onda böyle nasıl diyelim? fani olmamız gerekiyor. O da biraz dağılmamız. ondan sonra belki bir şeyler gelir. Bana biraz bir ara besteler öyle geliyordu gençken. Çünkü günde 8 saat gitar çaldığım dönemler vardı. Böyle bir şey uyanmaya başlamıştı ki tam konuşmayı keşfettim. Bütün iş bozuldu. Oysa gitarlara kaldı. Ben konuşmaya devam ediyorum. İkinci kısmı da özellikle Pisagor'un çalışmalarını falan filan takip ederseniz, yani bir bakarsanız şöyle tarihe, ee, birçok ünlü matematik kuramı aslında ses dalgalarının ya da farklı ses frekanslarının birbiriyle uyum ve uyumsuzluğundan esinlenilerek üretilmiş. Bizim mesela şu gerilen bir telin titreşmesi şeklinde basitçe gördüğümüz olay, bu işle yakından ilgilenen düşünür ve matematikçileri yüzyıllardır meşgul etmiş. Çünkü siz doğada herhangi bir nesneyi titreştirdiğinizde, o nesneden bir ana frekans alıyorsunuz yani bir ses tonu alıyorsunuz ama o ses tonunun altında çok farklı doğuşkan frekanslar dediğimiz yan frekanslar da çıkıyor. Ve bu yan frekanslar o titreştirdiğiniz madde malzeme neyse onun ile alakalı. O yüzden mesela la notası her yerde 440 Hz ama piyano la notası vurduğunda başka bir ses duyuyorsunuz. İşte keman la notası çektiğinde başka bir ses duyuyorsunuz. Hepsi 440 Hz ama 440 Hz'lik frekansı eşlik eden diğer frekanslar o enstrümanın adeta imzasını oluşturuyor. Ve siz o imza sayesinde onları ayırt edebiliyorsunuz. İşte armoni tam burada devreye giriyor. Birbiriyle alakalı ve birbiriyle tınladığında bize hoş gelen seslere biz armonik sesler diyoruz. Ve genellikle bir enstrümanın sesinin bize hoş gelmesinin sebebi ana frekansıyla diğer doğuşkan frekanslarının böyle tam da nedenini bilmediğimiz bir şekilde bize Hoş gelen bir motif oluşturması ve müzikte de zaten yaptığımız özellikle işte müzikle arkadaşlar bilirler. Mesela gitarın tellerine belli bir kombinasyonda basıp şöyle bir vurduğunuzdan güzel bir ses geliyor. Ay bu ne güzel oldu diyorsun. Ama rastgele bir pozisyonda bastığında kadar oldu diye bir şey geliyor. Diyorsun ki bu ne saçma ses. Çünkü o rastgele bastığında o seslerdeki hesabi uyumu yakalaman çok düşük bir şans ama Belli nota dizilerini daha önceden öğrendiğin şekilde ve belli bir insicam içerisinde sırayla tınlatırsan hemen hemen bunu duyan bütün kulaklar böyle diyor ki oh güzel oldu yani hoş bir ses geldi. Bu armoniyi de insanın enteresan bir yeteneği. Ben son olarak çocuklarda yapmayı çok sevdiğim bir testi tekrar hatırlatayım. Çünkü çocuk kamplarında böyle çocuklara oturuyordum onlara biraz hani müziğin güzelliğinden bahsediyorum ama esas amacım şu. Profesör, beyin profesörü karşılarına gelmiş. Adamın elinde gitar görsünler. Yani çocuk da özelsin. Belki alır iki enstrüman falan. Böyle örnek olmaya çalışıyoruz çocuklara. Ama onu yaparken çok ilginç bir şey keşfettim. Mesela ben de öyle çok gitar bitiriyoruz bir adam değilim. İşte Akdeniz akşamlarını çalacak kadar biraz öğrenmişliğimiz var. Ve tım tım tım falan. Çocuklara minör ve majör gamları anlatabilir miyim diye bir deneyim dedim. Mesela ne zaman çocuklara böyle bir la minor akoru vursam, bu size ne hissettirirsem? Çocuklar diyorlar ki üzgün. Aa enteresan. Küçücük çocuk, 7-8 yaşında çocuk bile onun üzgün bir şey olduğunu anlıyor. Majör bir akor bastığım zaman, aa bu neşeli diyorlar mesela. Bu çocuklara kimse bunu öğretmedi. Bu sesler üzerine özel bir kurs almadılar. Ya da benden, sizden farklı bir maruziyet de söz konusu olmadı. Ya Özel çocuklar değil bunlar. Dolayısıyla demek ki doğuştan gelen bir şekilde bu nota dizgelerinin bizim için belli kalıp anlamları var. İşte müzik dediğimiz hikaye bunu ne kadar ustaca kullanırsa Hayatımıza da o kadar etkili bir şey oluyor. O yüzden dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi her zaman en azından geçtiğimiz yüzyıldır müzik sektörü. Müziksiz bir hayat olmaz ama müzik kirliliğine de özellikle dikkat etmemizi daha önceki bir videomuzda Ozan şuraya koyar diye tahmin ediyorum bahsetmiştik. İnşallah bulursun o videoyu. Söz verdik. Bulacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Hocam bu anlatım içinde yeni bir soru geldi aklıma. Seyircilerden gelen soruları alıyorum ama... Ee, onun karşısında da böyle zihnimde bir cevap da canlandı bir yandan bu peki siz çocuklara verdiğiniz ya çocuklarla verdiğiniz örnekte nasıl müzik böyle duygulara temas ediyor kısmını ben de merak ediyorum yani nasıl duygularımıza veya işte hüz hüzün hissettiğimizde neden gidip hüzünlü müzik dinliyoruz veya işte neden müziğin türleri yani Ruh halimize göre o müziği nasıl seçiyoruz? Yani o benim, orası benim en sevdiğim kısım. Hı hı. Daha önce bir yerlerde anlatmışım durumda. Sıklıkla sunumlarında anlattığım bir konu çünkü bu. Çünkü bana garip gelen bir şey var. Benim de başıma geldiği için. Mesela işte sevdiceğinizden ayrıldınız ya da işler kötü gitti hı hı. falan. Eve gelince böyle işte depeç mod koyup zıng zıng zıng zıplamıyor. Depeç mod hala var mı ya? Hala var. <gülüyor> Neyse çok eskilerde kalmamış. O ya da böyle yani neşeri bir şey koyup neşenizi bulmuyorsunuz. Yani i̇lla gidip böyle damardan acılı bir şey koyup Onunla kafayı bulmak istiyorsunuz. Halbuki zaten Borel'in kötü. Tak neşeli bir şey, neşemizi bulalım tam tersini yapıyoruz. Bir var, evet. o hazin melodileri dinlediğimizde o sırada yalnızlık ve üzüntü çeken evet. berniğimiz diyor ki bunu yapan beni anlıyor ya, Biz diyor Hasper. Müzik bir iletişim yöntemi aslında. O yüzden neşeli Hı -hı. olduğumuz zaman neşeli ezgiler, üzgün olduğumuz zaman da üzgün ezgiler dikkatimizi çekiyor. ve. Çok küçük yaşlarımızdan beri aslında bunu ayırt edebiliyoruz. Bu güzel bir şey. İşte Çocuk bunu şarkıları boşuna lay lay <gülüyor> değil. Nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle evet. bir şey. Yani beyinsel olarak soruyorsun. <gülüyor> evet yani evet. Değil mi? Güzel onu da zaten Not pek anlatmadık. Onu bir söyleyelim. Müzik yani ses dalgaları kulağımız tarafından ağzılanıyor. Şimdi kulak kafanın iki yanında aklınızda kalsın. Kulakların hemen arkasında beynin temporal lobları ya da şakak lobları dediğimiz yerler var. Bu işitme duyusunun aldığı sinyaller yani sesten üretilen işte sinirsel sinyaller. Önce şu doğru bir gidiyor, sonra yukarı beyninize çıkıyor. Esas iş beyinde başlıyor. Beyin önce bu seslerin frekansını bir çözümlüyor. Diyor ki bu müziğe benziyor. Şimdi gürültüyle müziği daha ilk başta bir ayırt ediyor. Ondan sonra hemen yandaki alanlara gönderip diyor ki ya arkadaşlar bize müzik gibi bir şey geldi. Siz şuna bir baksanız yani bunun olayı nedir? Yani bir, biraz daha ileri düzey çözümlesek. Bir tanesi alıyor işte bu nota dizgeleri arasındaki uyumlar, harmoniler falan onlara bakıyor. Diyor ki bu diyor daha önce duyduğumuz şöyle bir şeye benziyor. Hafızadakilerle karşılaştırmaya başlıyor. Tabi bu arada daha derin duygusal hafızadan da şöyle şeyler çağırlıyor. Bu benim sevdiğim bir müzik miydi? Daha önce bu tarz bir şey duymuş muydum? Yani ben bu dili biliyor muyum? O dille karşılaştırıyor. Ve sonra beynimizin ilginç bir şekilde konuşmadaki kelimeleri ve duyguları anlamayla görevli alanına gönderiliyor. Wernicke alanına. Wernicke alanı diyor ki arkadaşlar diyor. Boru değil, Müslüm Baba söylüyor, damardan girdi, şu anda diyor, çok ağır mevzular geliyor. Beynin hemen hemen bütün duygusal bölgelerine adeta şelale gibi sinyaller gönderiyor. O anda çözümlediği duygu her neyse. Bu duygular bizim özellikle işte limbik sistem dediğimiz iç yapılarda hemen bir elektriklenme ve ateşlenmeye sebep oluyor. Buradan sonra iki şey oluyor, burası önemli. Birincisi yukarı, beyin kabuğuna haber gidiyor. Çok üzgün bir şarkı bu. Çok damar bir şarkı. Bunu bir bilinçli olarak bir anlıyoruz. Evet diyoruz bu acılı bir şey ama bu, bu sırada çok daha hızlı olarak beynimizin ortasındaki hipotalamus denen bölgeye sinyaller gidiyor. Hipotalamus bizim bütün hormonlarımızı, otomatik sistemlerimizi en üst düzeyde kontrol eden kontrol kulesi. Oraya diyor ki ver acıyı, ver coşkuyu neyse çözülen anlam. Hipotalamumuz, tiroidinizden böbrek üstü bezinize, hatta testis ve yumurtalıklarınızdan atıyorum timbus bezinize kadar vücutta ne varsa hepsine değişik hormon kokteylleri salgılamak üzere sinyaller gönderiyor. Ve tabii ki bu sırada beynimizin kendi iç devrelerinde de asetilkolin, dopamin, serotonin, endorfin, norepinefrin, Allah ne verdiyse duruma göre, oradan hissedilen duyguya göre bir takım duygusal boşalımlar oluyor. Ve bütün bu hikaye aslında en güzel, sinir bilimciler değil, yine rahmetli Johann Sebastian Bach ifade etmiş. Diyor ki, gerçek müzik kadınların gözlerinden yaşlar, erkeklerin gönlünden ateşler çıkarmalıdır. Adamın demek istediği biraz da bu. Hakikaten gerçek müzik size dokunduğunda ağzınız burnunuz kayıyor, bir de asla aynı insan olmuyorsunuz. O yüzden müzik ciddi iştir. Ağzımızdan girene dikkat ettiğimiz kadar, kulağımızdan girene de dikkat edelim. Çünkü... Bizi bayağı bir etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Hocam hazır müzikten bahsettik. <gülüyor> hazır müzikten bahsettik. Apor olun. <gülüyor> e, o zaman Ozan'ın sorusunu alalım. Evet. <gülüyor> Hocam Ozan soruyor. E, şaka yapmaya karar verdiğimiz an. Yani bir sohbet içinde. Nasıl bir an geliyor da ben buraya bir şaka yapayım diyoruz. Hocam Ozan orada Ozan'a dönün. Onun sorusu kere kere hocam. Bu mu geldi? yok güzel <gülüyor> soru ama. Daha önce mizahla ilgili bir video çekmiştik sevgili arkadaşlar. Mizah denen hikayeyi yapabilmeye muktedir insan beyninin işte hangi özellikleri vardır falan filan diye konuştuk. Üstün ve gelişmiş bir beynin özelliğidir tadik özellikle orada da anlatırken komik bulduğumuz şeylerin bize zarar vermeyen ama beklentilerimize aykırı durumlar olduğundan bahsetmiştik. Yani bir beklentimiz var. O beklentimiz gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği zaman eğer bize zarar vermiyorsa gülüyoruz. Ama bize zarar verme potansiyeli varsa kaşlarımızı çatıyoruz, kızıyoruz ya da ağlıyoruz. Yani negatif bir tepki üretiyoruz. Aslında e, pozitif yani bize zarar vermeyen bir sonuca çıktığında gülümsememiz ya da gülmemiz etrafımızdaki insanlara bir mesaj diyoruz ki tehlike yok. Tamam ters bir durum oldu ama iyiyiz biz. Şimdi bu gerçekten yola çıkacak olursak bir muhabbet esnasında sohbeti takip eden insanların birçoğunda, mesela ben de genellikle böyle çalışıyorum, yalan yok valla ben acık o konuda fırsat kollarım. Konuşmanın gittiği yönde konuşulan konularla ilgili çelişkiler arayan bir tarafımız var. Çoğu insan bu taraf oldukça aktif çalışıyor. Mesela konuşulan bir konuda hemen espri oluşturabilecek bir çelişki yakaladınız ya da bir çelişki üretebileceğinizi fark ettiniz. Hemen orada benim gibi bazı kişiler dayanamayıp şakadan diye o espriyi, o çelişkiyi nazara vererek biraz da tabii ustalarsa onu önce hazırlayıp sonra punchline'ni yani vurucu noktasını koyarak bir kahkaha patlatabiliyorlar. Peki insan bunu niye yapıyor? Ya da bazımız benim gibi <gülüyor> tipler niye bunu yapma konusunda bu kadar istekler? Bunun bu arada şampiyonunu bir ara Açık Bey'in kanalında da izlediniz. Kaçık Bey'in serisini yapan sevgili İhsan Üvez. Aa, evet. Küçüklüğünden beri böyle değil. yani Ben onun çocukluğunu bilirim. İki dakika normal muhabbet edemezsin, arada hemen bir şey yakalayıp şırak diye yapıştırmak ister. Bunu niye yaparız? Aslında insanlarda bu çelişkileri yakalamak, özellikle bilişsel çelişkileri yakalamak ve onlardan zülfiyare dokunup etrafta çam devirmeden, insanları gücendirmeden gülme konusu çıkarabilmek çok ciddi ve incelikli çalışan bir zeka ister. Birincisi bu işi sürekli yapmak bu konudaki zekanızı geliştiriyor. Ama ikincisi sizi toplumda popüler hale getiriyor. Ve siz bunu yaptığınızda özellikle Erkekseniz ve etrafta karşı cinsten arkadaşlar varsa onların gönlünü fethetmeniz için en kuvvetli ve değişmeyen silahtır. Dünya tarihinde yani insanlık tarihi boyunca bu her zaman en geçer akçedir. Çünkü Bildiğiniz gibi daha önce çok konuştuk. Dişiler seçici, erkekler de marifet gösterici pozisyondadırlar. Hani cinsel birleşme, yavru yapma söz konusu olduğunda. E, tavus kuşu nasıl işte kuyruğunu gösteriyorsa biz de zekamızı öncelikle göstermek. Zekamızı direkt gösteremiyorsak da işte kırmızı araba, banka hesabı falan gibi zekanın ürünlerini göstermek durumundayız. Yani zeka var ki bunlar oldu. Yani ona göre bir seçim yap falan tarzında. Ama zeka en çok başvurduğumuz şey ve zekanın da insanda en çabuk, en işlek, en nasıl diyelim görünür bir şekilde ortaya çıktığı yer sohbet muhabbet esnasında anında espriyi yapıştırabilmektir. Mesela tutup da Türkiye birincisi olmak da bir zeka göstergesi. Ama bu çok seksi olmuyor genellikle. Çünkü yanında bazı faktörler eksik olabiliyor. Yani böyle gözlüklerle, kanter içinde falan. O böyle çok dışarıdan hoş gözüken bir şey olmayabiliyor. Toplum içerisinde espri yapabilmek ve bu sırada birçok kişinin olduğu bir ortamda özellikle buradan sağ salim yırtabilmek aslında bütün topluluğa şu mesajı veriyor. Ben en zor işlerden bir tanesi olan sosyal iletişimde o kadar iştek bir zekaya sahibim ki bunu böyle yaparım. Buradan da zarar görmeden yırtarım. Bu ileride yapacaklarımın teminatıdır şeklinde. Aslında bir mesaj vermeye benziyor diyor evrimsel psikologlar. Ben %100 aynı fikirde miyim? %87 aynı fikirdeyim. İşin içinde bir de sosyal öğrenme, gelenekler, görenekler gibi ekstra faktörlerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan büyük oranda artık sosyal evreminin, kültürel evreminin bir parçası haline gelmiş durumda. Ama şunu hiç unutmayalım. Bizi insan yapan farklı özelliklerin benim bildiğim kadarıyla hemen hepsi, bütün hayvanlarla paylaştığımız ortak özelliklerin insana göre acık kontrastlandırılmış ve kuvvetlendirilmiş haline benziyor. Ve gerçekten de bir erkek kuşun uçuşu ve ötüşü bir işte erkek sirkesinin işte taklalar atması havada ya da işte efendim bir başka kuşun tüylerini göstermesinin bizdeki abartılmış versiyonu bu tip zeka göstergeleri olduğundan ve cinsel seçilim bir canlının şeklini, şemalini ve davranışını belirleyen en önemli etkenlerden birisi olduğundan bazı arkadaşlar demek ki sen de öylesin o zaman. Bunu anlamış bilmiyorum. Benim arkadaşlarımın hepsi böyle ya. Konuşurken espri yakalamaya çok meraklı adam tanıyorum. Hocam... Lan büyük bir rekabet var şu anda fark ettim. <gülüyor> Etrafındaki herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. de şöyle de ekleyebiliriz. Aynı zamanda mizah yeteneği e, psikolojik sağlamlığın da göstergesi. Aynen öyle. Bunu da eklemek çok lazım. Çok güzel bir şey ekledin yalnız. Ne zaman evet. biz espri yaparız kafamız salim olduğunda. Yani e, ve doğru. de Veya şöyle durumlarda da olabiliyor. Diyelim ki acı veren bir durum var. Canını yakıyor bu kişinin. Fakat o, o diyalog halinde mesela espri yapabiliyor. Aslında bir çeşit acıyla, yetişkin mekanizmalarıyla birlikte savaşmak bu. E, dozunda olduğu sürece bu da bir sağlıklı gösterge zaten. Çocuklar bunu nasıl kullanıyorlar ama tam böyle kızacağım e, bir şey yapıyorsam. <gülüyor> Ulan tam kızacaktım bütün ayarı bozdu falan filan diye. E, gerçekten espri birçok içinden çıkılmaz durumu son derece güzel bir şeye dönüştürebilir. Bu arada tekrar hatırlatayım, öbür videoda söyledim ama bence işin en önemli kısmı espri sözcüğüne, Türkçe'de verdiğimiz sözcüğüne, latife. latife, latife incelik demek. Hı hı. Espri bu arada spiritten geliyor, işin özü, esası. Hı hı. Yani böyle çok incelikli bir şey, her baba yiğidin harcı değil, o yüzden bazı komedyenler ya da bazı nadan arkadaşlarımız espri yapacağım derken halıyı berbat ediyorlar. Kim izlemek bazen seneler sürebiliyor. O yüzden e, yani herkes her an denemesin. Espri çok yerinde ve zamanda incelikle yapılması gereken bir şey. Bunun için çalışalım. E, ümidimizi kaybetmeyelim. Hepimiz bir gün çok güzel espriler yapabiliriz. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret milyonlarca yıllık beyin devrelerimizde mecbur. <gülüyor> Mevcuttur. Bak devreler bitti. Yandı. Konuş konuş devre O zaman gitti. hocam soralım. Ozan uygun mudur sorunun cevabı. Uygun dur. Ben bak sadece ya. fıkra anlatmak. Hani bazı insanlar da hiç beceremezdi. Buradan Hı. ona bir paralel nasıl koyarız hocam? Şimdi bak onu düşünmemiştim. O evet. O ee, fıkra yani. anlatmak aslında şöyle. Ee, bir hikaye anlatma sanatı bir kere fıkra anlatma. Yani bir hikaye ikna bir şekilde vereceksiniz fakat fıkraların genel özelliği işte o sonda vurucu cümle dediğimiz o punchline dediğimiz kısmın çok iyi vurgulanmasını gerektiriyor. Bu da ben kötü fıkra adını atan arkadaşlarımı geçirdim şimdi aklıma. <gülüyor> orada yani, bir tahlil ettiğin sürece. <gülüyor> bir, bir, bir, birkaç tane var evet. Şöyle oluyor. Şimdi bak o fıkrayı biliyor musun diye başlıyor ama bütün derdi o son cümleyi söylemekte aradaki hikayedeki bütün süslemeleri falan atlıyor. Sonra adam demiş ki böyle olmuş. Şimdi böyle bir buz gibi bir hava esiyor. Çünkü o e, İngilizce'de build up denen o hikayeyi olgunlaştırma safhalarından doğru düzgün geçmezseniz karşınızdaki insanların zihnini oraya doğru bir biçimde taşıyamıyorsunuz ve böylece yaptığınız o son espri yeterince zirvede gerçekleşmiyor. İyi komedyenlerin tamamı yaptıkları esprilerle değil o esprilere hazırladıkları yolla iyi olurlar. Dolayısıyla aslında espri yapmak mesela bir fıkra anlatmak karşı tarafın zihnini belli bir şeye doğru götürmek, manipüle etmek becerisidir. Bu da biraz talim gerektiriyor ama bunun ilk başlangıcı zannediyorum, ben iyi fıkra anlattığım zamanlarda oldu, kötü fıkra anlattığım zamanlarda oldu. Hepsine baktığımda kafamda hikayeyi önceden büyük bir netlikle görebildiğim ve detayları anlatmaya yeterli vakit ayırdığım zamanlar, fıkraların genellikle her zaman, komik karşılandığı zamanlardı. Ama ya biliyorsun işte bir fıkram varmış öyle falan filan deyince karşı tarafın böyle resmen bir işte ne bileyim kıstadan hissedinlermiş gibi dinlediği hikayelere dönüşebiliyor. O yüzden mesele yolda arkadaşlar, de değil. Herkes aynı espriyi yapar ama gidiş yolu önemli. Kimya sınavlarının tıklığına. Gidiş yolunuzu ise skorunuz iyi oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap oldu mu? Aslında hocam Ozan'ın dediğinde de ilk başta anlattığınızda örtüşüyor yani ortamın ortamdaki rekabete bağlı olarak da ortamın atmosferine bağlı olarak da yine aynı şaka eylemi işte o fıkrayı anlatma eğilimi oluyor. Evet, bu de tabi insanın beden dili o kadar çok faktör var ki yani birisi bir ezilip üzülüp anlatıyorsa onu artık espri yapmak domine eden bir şey bir kere ortamı domine etmen lazım Merhaba, o bir alfa. duruş kendine güven değil mi bir alfalık <gülüyor> hikayesi lazım yani. O da her gün olmasın be. Her gün alfalıkta çekilmez. İşte arada bir de beta delta falan olmak lazım. O zaman hocam beta delta dedik. Ben beyne dönüyorum. Hadi bakalım. Beyne dönüyoruz. Şimdi <gülüyor> oh. <gülüyor> Döndüm. Ankara'ya dönüyoruz. Ee, hocam şöyle bir soru gelmiş. Gün, günlük aldığımız enerjinin büyük bir kısmını beynimizin harcadığını biliyoruz. O zaman satranç oynamak, parçaları birleştirmek gibi beyni aktif tutan, yoran bu tarz eylemlerin sonucunda fiziksel bir çıktı olur mu? Yani kalori yakılır mı? Bu tarz bir sonuçla karşılaşır mıyız? Beynimiz ısınır mı falan? Hocam, son sorum beynimizin ısınmasıyla alakalı. Onu karıştırmayalım. Hmm. Peki hocam. Okay. <gülüyor> ee, ha hatırlıyorum soruyu. Evet. Şimdi satranç oynamak falan gibi aktiviteler biz bilgisayarlara falan da yaptırmakta senelerce çok zorlandık. En sonunda Deep Blue yendi Kasparov'u da bir rahatladık. Böyle çok zor bir şey gibi geliyor bize ama Bisiklete binmek ya da araba kullanmakla karşılaştırdığınızda aslında hiç de o kadar zor bir şey değil. E, bu satranç gibi, bu gibi zor aktiviteler. Biz bu tip zorlu kuralları olan aktiviteleri öğrenirken ve onlarda ustalaşırken beynimiz normalden bir tık daha fazla enerji alıyor. Bu arada bir tık derken bizim beynimizin yaptığı o korkunç bir sürü işlevi hepsini aynı anda gerçekleştiriyor olmasına rağmen yakti enerji yaklaşık işte bir 20 watt'lık ampulün yanması kadar yani bayağı düşük bir enerji düzeyinde çalışıyor. Burada gerçekten bir hesap var yani bu konuyla ilgili. Bizim beynimizin temel düzeyde vücudumuzu ve zihnimizi idame ettirmek için yaptığı işleri yapacak makinalar kursan koca işte 4-5 dönümlük bir arazide 7-8 tane nükleer santralin falan gerektiğine dair hesaplar yapılıyor. Çok fazla aslında enerji yükü yüksek bir şey yapıyoruz ama bunu işte sinirsel ekonomi içerisinde yapabildiğimiz için milyonlarca yıllık evrimde o optimizasyonlar sonucunda ne kadar çok düşük bir enerji harcıyoruz. Bu bir tık dedim de gerçekten küçük bir tık. Biraz beyinde enerji sarfiyatı o zaman artıyor ama ister satranç ister go, aklınıza ne gelirse gelsin ister araba sürmek ister hokey oynamak ne düşünüyorsanız bunlar da temel bir acemilik seviyesini geçtikten sonra beynimiz bu işleri yaparken normal dinlenme durumundaki kadar çalışıyor. Ya da standart bir iyi bildiğimiz bir işi yaparken ne kadar çalışıyorsa o kadar çalışıyor. Beynin özelliği şu, enerji sarfiyatını hep minimumda tutmak üzere öğrendiği herhangi bir işte hızla ustalaşıp onu otomatik pilot olan o eski devrelere atmak, oraya e, ihale etmek ve bilincimiz biraz pahalı çalıştığı için orayı gerçek sorunlar için serbest bırakmak. Dolayısıyla iş ne kadar zor olursa olsun, ister gitar çalın ister ne bileyim, Zor bir iş ne var? Çok zor bir şey. Duvar boyayayım. Mesela ben beceremiyorum. Duvar boyamayı birkaç kere dedim. Dalga dalga oldu böyle. İşte bir resim, sanat bir şeyler yapın. Zor bir şey hocam, zor bir... Ebru, mebru ne bileyim. Ebru çok iyi. Ben hala araba mesela benim için. Zor kompleks Ahşap geliyor. Ahşap işçiliği. O da çok zor. Evet. Tat falan. Evet. Onlar da falan ustalaştığınızda Bakır. artık onu yaparken dikkat edin. Usta olan insanlar bunu Bakır. ne yapıyorlar? Rahatlamak için. Yani artık beyin o kadar fazla enerji yakmıyor. Tekrar hatırlatayım. Beynimizin en fazla enerji yaktığı yer hiçbir şey yapmadan oturup hiçbir işe konsantre olmadan saldığımız zamanlar. Anahtar kelime Default Mode Network. İnternette bir araştırın. Neden en parlak fikirlerin tuvalette ya da uyumadan önce geldiğini hemen anlayacaksınız efendim. İşler sandığınızdan çok daha karışık. O zaman son soru. Hadi bismillah. Hocam bu soru iki tipte geldi. İkisini de söyleyeyim. Birincisi kafayı mı üşüttün dündeki niyetin aslında hani beynin bir sıcaklığı olduğuna mı dair diye bir soru gelmiş. Hı hı. Bir de hocam beynin iyi çalışması için beyni belli bir ısıda tutmalı mıyız? Yani hı. kafamızı ısıtmalı mıyız diye bir soru gelmiş. Allah Allah. Nereden aklına gidiyor insanların böyle şeyler? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Evet son zamanlarda medyada bir tartışma vardı. Benim galiba son zamanlarda en çok dibinde mentionlandığım gönderilerden biriydi. Gönderinin kendisine değinmeyeceğim. Bu benim çok konum değil ama Beyin sıcaklığı ile ilgili bir muhabbet döndüğü ortada. Şimdi öncelikle bu aralar herkes vücut ısısıyla ilgili bayağı bilgi sahibi. Çünkü ne zaman bir dükkana AVM'ye, restorana girsen cık cık ateşinizi ölçüyorlar. Ve biliyorsunuz yaklaşık işte yüzeyde 30-35-36 derece civarında, iç korsanız 37 derece civarında seyretmeli. Bu bizim ısı ayar noktamız. Bundan yüksek ısılar, yüksek ateş, düşük ısılar ise hipotermi yani düşük vücut sıcaklığı olarak adlandırılıyor. İkisi de iyi değil. Yüksek ateşte, düşük ateşte. Orta optimizde de durmamız lazım. Birkaç sene önce, zannediyorum 10-12 sene önceydi, bir Japon firması yolda uyuklayan şoförlerin uyuklanmaması için bir kafa bandı icat etti. İlginç bir şekilde. Adamlar ölçmüşler, tartmışlar. Bak ya bu insanlar niye uyukluyor diye. Gece özellikle yolda araba sürerken belli bir süre sonra beyin sıcaklığının arttığını tespit etmişler. Ve kafaya taktıkları bir bandla beyin sıcaklığı arttığında Beyin sıcaklığını yaklaşık olarak 20-25 dereceye kadar düşürebilecek bir soğutucu bant koymuşlar. Şoförler lamba gibi uyanık vaziyette araba sürmeye devam edebilmiş. Yani bu durumda biraz önceki hipotezin tersi gösteriliyor. Eğer kafamız soğursa uykumuz daha az geliyor ve beynimiz daha iyi çalışıyor. Fakat beynimiz çok soğursa mesela işte. En azından filmlerde görmüşsünüzdür. Everest Dağı'na çıkarken böyle işte mahsur kalıp da soğukta millet birbirini uyuma falan diye dürtüyor ya. Çünkü aşırı soğuk da bu sefer uyuma reaksiyonu yaratıyor. Enerji korumak için ama bir insan öyle bir ortamda uyursa rahatlıkla donarak hayatını kaybedebiliyor. Uyanık olup hareketli kalıp bir şekilde enerjiyi koruması lazım. Beynimizin optimum çalışmasının sıcaklıkla bir alakası olsaydı. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Ee, yaklaşık... E 10 dakikalık bir cep telefonu görüşmesi beyin sıcaklığımızı yaklaşık 1,5-2 derece civarında arttırıyor. Yani beynimizde bir ısınma etkisi yapıyor. Bu ilk keşfedildiğinde yayınlandığında çok büyük infial çıkardı. Beynimiz mikrodalga fırının içinde gibi. Fakat bir yaz günü şapkasız hele benimki gibi bir kafayla sıcak havada yürüyecek olursanız beyin sıcaklığınız 5-6 dereceye kadar artabiliyor. Yani kışında aynen bu kafayla gezersiniz 4-5 derece kadar da beyin sıcaklığı kaybedebiliyorsunuz. Bu arada kafanın bir özelliği var vücutta bilmem dikkat ettiğiniz mi küresel olan tek parçamız kafamız böyle en yukarıda duruyor. Ve küre ısı sahası ve elektrik sahası en yüksek olan geometrik şekildir. Bu yüzden çok fazla miktarda ısıyı kafamızdan kaybederiz. Mesela saçlar duruyorsa onlara iyi bakın fazla cömertliğe sürmeyin yarın bir gün lazım olabilir kış günlerinde biz mesela şapka giymeden dışarı çıkamaz olduk çünkü kafanın tepesinden de çok ısı kaybediyorsunuz aynı zamanda çok ısı da alabiliyorsunuz dışarıdan dolayısıyla beyin sıcaklığı öyle belli hareketlerle işte efendim çok kolay yükseltilip alçaltılabilen bir şey eğer sıcaklığa bu kadar çok bağlı olsaydı. Bir durup bir çalışması, bizim tam böyle sınavın ortasında hafif terleyince genius olmamız ama birisi camı açtığında böyle debile bağlamamız gerekiyordu. Çok şükür öyle olmuyor. Beyin sıcaklığımız geniş bir aralıkta değişmesine rağmen beyin kan dolaşımımız, metabolizmamız ve beyin işlevlerimiz büyük oranda sabit tutulabiliyor. E, motivasyonel olarak, alışkanlık olarak işte bazı arkadaşlar kafasına bir şey takmadan konsantre olamadıklarını söyler. bunun Beyin sıcaklığından çok alışkanlıkla alakası var. Bu konudaki e, spekülasyonları ya da ne bileyim tavsiyeleri de internetten ta takip etmek yerine hani şimdi biraz bilimsel sitelere yani bu konuyu yapılmış tonlarca araştırmaya acık bakarsak yani duyduğumuz her şeye de e, inanmak iyi bir fikir olmayacaktır. Bunun tekrar altını çizmek isterim. Özetle kafanız kaç derece olursa olsun sizin havanız güzel olsun derim. <gülüyor> E sevgili arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabi her zaman olduğu gidiyor biliyorsunuz YouTube'un farzlarındandır efendim. Aşağıda abone olduğum basmayı unutmuyoruz. Ondan sonra bizi destekleyenlere gönülden teşekkür ediyoruz. Eğer çok beğendiyseniz desteklemenizi tabi ki rica ediyoruz. Artı en büyük desteğiniz nasıl oluyor bize? Bu ve buna benzer videoları beğeniyorsanız hemen beğeniyorsunuz. Yanındaki zile basıyorsunuz, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Onların da bu içeriklerden haberdar olmasını sağlıyorsunuz. Abone sayımızın çılgın artışı karşısında biz de hissettiğimiz sorumlulukla çok daha güzel videolarla karşınızda oluyoruz. Yeni stüdyo setup'ımızı beğenmişsiniz. Daha büyük evet. eylemlerimizi yakında elimizden gelen ardınıza koymayacağız. Görüşmek evet. üzere.